Selam ikizler Arkadaşlarım Şengül'ün Sihirli Falları kanalına Hoşgeldiniz sevgili ikizler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 2020 Ocak ayı şöyle bir genel yorumu yapacağım kahve tarotum melek kartım derken karşınızdan çıkıp gideceğim sevgili ikizler arkadaşlarım için yeni yılınızı tabii ki kutlayamıyorum çünkü Aralık ayında paylaşacağım bunları sevgili arkadaşlar Evet öncesinde tabi kahvemi açarken sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili ikizler videomun altındaki linkleri lütfen dikkate alın canlarım benim çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum ikizler arkadaşlarımı hava gruplarından ikizleri bakayım ocak ayında benim sevgili ikizler arkadaşlarımı neler bekliyormuş hmm, iyi güzel fena değil bakın en azından birçok sıkıntı yatmışsınız hadi bakalım o kadar olur dört dörtlük yaşantı yok Sevgili ikizler arkadaşlarım hmm, çok güzel bakın hemen yan tarafta ben daha tabağa geçmedim ama gözüme takıldı Hemen yan tarafta bir toplu bir vaziyet var ne yapıyoruz sevgili ikizler arkadaşlarım Ben bunu tabii ki Aralık ayında paylaşacağım için daha Ocak ayına girmedik Siz biletler falan alın sevgili ikizler hmm, piyango mu çıkıyor ne yapıyor burada toplu bir şey var Artı hemen yan tarafta da toplu bir şeyler var çok büyük ikramiye olmasa da efendim onun biraz daha düşük çapı sizi bulabilir sevgili ikizler hadi bakalım çevresi de küç biraz küçük ama küçük çaplı balıklarınız da çok çıkmış ay güzel temiz haberler alacaksınız siz ocak ayı içerisinde tabi ki aralık ayı geçerli değil bazıları sıkıntılı ama örneğin 3 kuştan 2 tanesi tertemiz biri biraz tombul ve karanlık çıkmış canlar gecikmiş olumsuz bazı sıkıntılı haberler alabilir sevgili ikizler arkadaşlarım ama 3 kuştan ikisi tertemiz ikisi tertemiz merak etmeyin bu zaten size o gelecek olan olumsuz kuşlar çok da rahatsız etmeyecekler çünkü önünü bir şeyler kapatmış o kuşların önlerini kapatıyorlar hemen yan taraf aydınlık sıkmayın canınız size ilgisi yok çok küçük çaplı da olsa çok balıklarınız şanslarınız çıkmış sizin sevgili ikizler güzel temiz yere doğru gideceksiniz hadi bakalım ocak ayı itibariyle güzel şeyler sizleri de bekliyor herkes kendi halinde mücadele içinde çıkmışsınız ve ocak ayı içerisinde 1 2 3 3 tane yürüyorum sevgili arkadaşlarım kelebekler çıkmış biraz küçük ama 3 tane kelebek bu demek oluyor ki 100 kişinin 30'unda nedir kelebek gecikmiş mutluluktan bize haber verir sevgili ikizler miras olabilir sevgili arkadaşlarım alacağınız vardır hani gecikmiş mutluluk ne olabilir derseniz nasıl diyeyim aşk hayatınızla alakalı olabilir gecikmiş ya geçmişte almanız gereken bir mutluluk size gelecek sevgili ikizler 3 tane küçük küçük kelebekler çıkmış çok güzel harika onunla beraber bakın Yüklü bir şey, miras olabilir sevgili arkadaşlarım. Çünkü hemen yan tarafında küçük küçük balıklar kendini göstermiş. Pek kalp görülmüyor açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, çiftler, sevgililer gayet süper, iyi görünüyorsunuz. Gerçekten yalnız dikkatli olun. Şans gülecek olan, eline miras geçecek olan veya şans oyunlarından bir şeyler tutturacak olan ne bileyim malın var mülkün var ya da daha yolun daha iyi açılacak sevgili ikizler arkadaşlarım iş hayatında yükselmeye mi gidiyorsun ocak ayı itibariyle dikkatli ol dikkatli ol güzel kardeşim yani nasıl diyeyim sana akbaba akbabayı bilirsiniz değil mi leşçidir değil mi canlar ile akbaba çıkmış yani sizi dolandırmak isteyebilirler hemen peşinize takılıyorlar burada dolandırmak çökertmek ay kredi çektirtip size iyi görünerek daha kötü duruma sizi sevk etmek isteyenler olacaktır onlara karşı da lütfen dikkatli olun derim sevgili durumu daha güzel yere gidecek eline şans geçecek olan ikizler arkadaşlarıma söylüyorum iş hayatınızın %50'si iyi %50'sinde sıkıntı görülüyor sevgili ikizler aman daha sonra Düzelmeler meydana gelecek çünkü sizleri değişimler bekliyor. Gerçekten sizlere de sürprizler bekliyor. Sadece biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bekarlar güzel kısmetler yolunuza çıkacak sizin de anlaşabileceğiniz güzel kısmetler. Yalnız sağlık olarak sağlıkta sağlığınız kötü değil sizin sevgili ikizler. Biraz nezleler çıkmış ağrılar sızılar çıkmış üşütmeler çıkmış ocak ayında. Biraz buna dikkat edin bir de kötü alışkanlıkları bırakın diyor buradaki işaretler sigara alkol gibi ya da yanlış beslenme gibi sevgili ikizler arkadaşlarımın geneline söylüyorum. Bunun dışında sağlık olarak kötü değilsiniz güzel geçmişten bugüne gelecek sizde bir ferahlık meydana gelecek nazarı dağıtacaksınız üstünüzden iki boyutlu şans elinize geçecek maddiyatla alakalı sevgili genel olarak ikizler arkadaşlarıma söylüyorum. Gelelim evli ikizlerimiz evli ikizler sıkıntınız evlilik içerisinde her neyse bunu değiştirip eşler olarak anlaşma yapacaksınız siz 2020 yılında yani çoğunluğunuzda bu görülüyor sıkıntılar her neyse o sıkıntı veya araya giren bir şeyler kimlerse artık bunları değiştireceksiniz beraber karı koca anlaşacaksınız aman Allah mutlu mesut ilerleyip gideceksiniz 2020 yılının içinde Böyle bir şeyler çıkmış sizlere çok güzel beklentileriniz karşılanacak sevgili arkadaşlarım Küçük de olsa çok kuşlarınız çok balıklarınız çıkmış enerjiniz de yerinde Bayağı bir sürprizler sizleri bekliyor sadece biraz işte iş hayatının yarısı hafif sıkıntılı Yarısı süper çıkmış dayanışma içindesiniz yardımlaşma içindesiniz bir de dediğim gibi akbabaya tilkiye lütfen dikkat edelim özellikle de adında e harfi f harfi olan sevgili arkadaşlarım sizler dikkat edin diyorum sizin daha çok üstünüze çökme durumları var bu insanların kara kara düşünen bir arkadaşımızı görüyorum burada karanlığın sıkıntının içinde kalmış hiç merak etme sevgili arkadaşım ikizler arkadaşım baya bir sıkıntının içindesin ama merak etme az kalmış az kalmış güzel kardeşim bak tertemiz temizliğe doğru gideceksin tamam hiç sıkıntı etme temizliğe doğru sen de gideceksin bir şeyler sizi gidiyor gidiyor derken tabi sizin kaderinizdeki toplu ama miras ama şans oyunları buraya düşmekle gitti sayılmıyor canlar ben sadece tabaktan gittiğini söylüyorum iniyor aşağıya doğru bakın güzel şanslarınız var sizin Beklemediğiniz anda bir yerden bir miras gelebilir. Özellikle de aman Allah'ım adında E harfi olanlar E E E harfi olan sevgili ikizler baya bir feraha güzelliğe doğru gideceksiniz siz. Geçmişin sıkıntılarını geçmişte bırakacaksınız. Gerçek ciddi söylüyorum. Tekrarında sizin Murat Ağaçlarınız bir miktar kendini göstermeye başlamış. Umutlarınızda yeşermeler meydana gelecek. Adında yine C harfi. F harfi olan sevgili ikizler biraz sıkıntı. Kafa olarak beynen sizde sıkıntı var. Bence onu siz boşlatın. Adında Ç harfi olanlar C Ç, Ç harfi olan siz biraz böyle bir ferahlamaya doğru gidiyorsunuz. Adında E harfi, C harfi yine farklı bu E harfi olan arkadaşım. Düşünceleri, duyguları biraz ferahlatın sevgili arkadaşlarım. Niçin böyle karamsar düşünüyorsunuz siz? Bu karamsarlığı atın. Adında E harfi olanlar çok şanslısınız gerçekten bakın merkez yerde çıktınız tertemiz temizliğin içinde çıktınız özellikle de iş hayatıyla alakalı sizi murat bekliyor benden söylemesi adında e harfi olanlar şansınız var sevgili arkadaşlarım hmm, çiftler çok güzel görünüyorsunuz siz bu şans bakın bu gelecek olan şans özellikle de evli çiftlerimizde çok büyük bir mutluluk getirecek kucağınızda çocuklar sıralandınız hemen üst kısma Kucağınızda çocuklar veya sevgilisiniz de evleneceksiniz hiç fark etmez. Sevgili arkadaşlarım sürprizler geliyor, iletişimler geliyor, çok baya bir canlılık var. Sizde de değişimler var ve üstüne benim sevgili ikizler arkadaşlarım cesaret toplayacaklar. Bir cesaret gelecek size. Gerçekten cesaret toplayacaksınız ya. Genel olarak 2020 yılının içinde sizleri cesaret bekliyor. Önemli olan bu değil mi sevgili arkadaşlarım? Bence de cesur olmak lazım. Evet arayış içindeyiz sevgili ikizler ne arıyoruz? Hakkımız olan arıyoruz değil mi? Biraz mücadele birazcık durun bakalım. Şimdi iş hayatı. İş hayatında söylemiştim sevgili arkadaşlarım. İş hayatında biraz sıkıntılar var ama %50'si gayet iyi. %50'si işte bu. Çünkü bu yardım görmek demektir. %50'si iyi. %50'sinde sıkıntılar çıktı. Çünkü ak babalar peşimizi bırakmıyor. Ne yapıyoruz? Bu %50 sıkıntılı olan ikizler arkadaşım atağa geç. Atağa geçtiğin an sıkıntılara çözümler bulacaksın. Tamam. Onun dışında bakın. Haber mi bekliyorsunuz? İş başvurusu mu yaptınız? Haberleriniz geliyor. Yardımlaşmak demektir. Yardım görmek demektir. Ne kadar güzel sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. %50 biraz sıkıntılı %50 çalışan arkadaşlarım iyi bayram sevinci neler? ocak ayı içinde tabii ki o bir aylık süreçte şimdi aşk hayatınız güzel korkular yok korku yok korku sıkıntısı olan özellikle de evlileri gördüm siz değiştireceksiniz zaten sizin araya giren sıkıntılar her neyse sevgili arkadaşlarım yolunu belirliyorsun hedefini belirleyeceksin aradaki sıkıntılar neyse o bir kenara atıp hayatınızdan silip atıp birbirinizi görüyor musunuz bakın da yanışma var burada sevdiğini bilmek istiyorsun sevildiğini bilmek isteyeceksin burada birbirinize bir şeyler uzatıyorsunuz özellikle de evlilerde gördüm bunu artı bekarlar sizler için de aynı şey geçerli sevgililer için de aynı şey geçerli genel ikizler arkadaşlarım için aynı şey geçerli bu da sizi zafere sevgiye getirecek bakın ne kadar güzel dekar arkadaşlar. Platonikler hepiniz için geçerli. Biraz sağlığımıza güvenelim. Bakın aziz geldi. Güvenelim sağlığımıza. İşte buyurun ne kadar güzel. Sorunlara çözümleri bulalım. Kolum bacağım ağrıyor. Grip mi oldum? Kış mevsimi bu. Grip mi oldum? Hemen hata geçip ne yapıyoruz? Doğru doktora gideceğiz. Hekimlerden yararlanacağız. Yararlanmak demektir sevgili arkadaşlarım. Hastalıklarla, mikroplarla mücadele etmeyi bileceğiz. Kendimize güveneceğiz, sağlığımıza, bedenimize güveneceğiz. Ve gereken yardımı alacağız. Buyurun, faydalanacağız bir şeylerden. Sevgili ikizler, genel ikizler, hepinize söylüyorum. Sevgili arkadaşlarım, güzel, çok güzel. Yüreğindeki işi yap diyor meleğim. Yüreğindeki işi yap, boş ver, takma kafaya diyor. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecekmiş sevgili ikizler arkadaşım güzel insanlar ama iş hayatında ama aşk hayatınızda ama velakin sağlık durumunuzda hiç fark etmiyor kalbimizden yüreğimizden geçen neyse elbette bunu icra edeceğiz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bu açılımımızda tamamladık sevgili ikizler arkadaşlarım tekrar belirtiyorum sizleri çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili ikizler arkadaşlarım bekliyorum Kocaman da öpüyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hadi bay diyorum.